Şimdi yarınlara saklan Kusur arama Gözüm dünya etse de yaşama Çok İki o kalsan da Güneş ay olsa da Yaşama yaz Kendini bulamıyor içinde kimse Aramıyor da kimse telefon başında Telef oldu bu kar Kalp dağıtır, saramaz yarasını zaten Sadece birini hayal eder Hayat boyu sever, hayat zoru sana kalır Sorun hesap dönerse bir gün sana Her şeyi anlatacak yolun sonu Korkma deneme, yanıl amacına, ulaş çık amacına ama bahneyi bırak Çıkacak hep ses bel altından, yüzler yerin Altı kat altına sığmaz Elması karalayanın yüzü ak olsa da Karalarlar pahalı değil, elinde altın bilezikse olsa, işine değil Parla da parlar, gel dedikçe Hep git anladın, her şey oluruna vardı Bizden alıp, su akıp yatıp Buldu. Evet gözlerinin kıyısına vurup Gel, yedin, cenni, git, her akıp, evet, gözlerinin kıyısına. Beni sana vururdu her kıyı sen bize Kıydın aşktasına mest alıp Bana okuduğun masal mı uyuttu Başkasında rüyamızı Şimdi yarınlara saklan Yaşama yaz ne, şimdi yarınlara saklan Kusurur gözün gözüm dünya etse de yaşama bak İki o kuşta kalsam da, güneş ay olsa da